Diğer seçenekler Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün bir videoda birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu şarkıdan vokali çıkarmak. Yani altında enstrüman olan, sözleri olan bir şarkıdan sadece sözleri almak. Bir önceki videoda ee, sözleri olan bir şarkıyı nasıl enstrümental yapabileceğimizi göstermiştim. Şimdi ise sözleri olan bir şarkının altındaki fon müziğini kaldırıp sadece sözlerini almayı göstereceğim. Yine aynı web sitesinden yararlanacağım. bocalremover.org Tabi tekrar hatırlatayım. Evet. Bunun için telifsiz bir müzik kullanacağım. Yine bir çocuk şarkısı kullanacağım. E, telif sorununa takılmamak için. Ayrıca e, şöyle bir şey var. Kaydedilen şarkının çift kanallı olması lazım. Yaptığımız işlemin başarılı sonuçlanabilmesi için. Ben yine indirdiğim şarkının çift kanallı olup olmadığım hakkında bir bilgi sahibi değilim bakalım eğer başarılı sonuç verirse çift kanallı olacak demektir hemen internet sitesine girelim ve görüntüleme ilerleme çok etkip bunu burada açık bırakmıştım tek tek girmeyle uğraşmayalım diye şimdi dosyalarıma göz at Dosyalarıma göz at diyor. Basıyorum buraya. Görüntüleme. İşlem seç. Medya. Kamera. Eylem seçme menüsü. List Kamera. Kamera. Kamera Medya. Etkinleştirmek. Son. Dosyaları. Dosyaları. Ses. Onay kutusu. İşaretli değil. Yt1s. 1. Tamam. Tamam. Tamam diyorum. Tip, ses giderici ve izolasyon. Aı. Virgül ve görünümü. Ses işleme. Yapay zeka algoritması artık çalışıyor. Bir dakika sürebilir. Lütfen bu sayfayı açık tutun. Yine benim e, kendisine göndermiş olduğum ses dosyasının sayfa ayıklıyor ve e, bu sefer içinden vokalini alacağız. Üstteki yeşil grafik vokali ifade ederken alttaki mavi mor grafikte enstrümantal halini alttaki fon müziği ifade eder ama ben bu sefer e, sadece sözlerini alacağım kaydetmek kaydet düğmesine basıyorum karşıma 3 adet seçenek çıktı müzik vokal vokal ve müzik müzik Vokal. Ben buradan sadece vokali seçiyorum. İlerleme çubuğu yüzde beş. Ses giderici ve sek... Şu anda ses dosyası indiriliyor. Ve çalıştırdığımda e, artık vokal bir ses olacak. Sadece şarkının sözleri olacak. Ses giderici bir öleden bir ses etkinleştirmek Bakalım. için temizle. Kapatılan sekmeyi yeni... yeni Van Uz Anaat Anaat Dosyayı etkinleştirmek için dosyaların etkietb1c.com mini mini bir kuş bojans mp 3 ee, Bu arada erişit toplu Şarkıya biraz daha doğrusu şarkının sözlerine biraz geç başlandığı için dosyayı açtığımda birazcık sessizlik olabilir. Ondan sonra sözler başlayabilir. Dinleyelim. Ortaya çıkan sonucu hep birlikte görelim. Evet şu anda bir sessizlik var. Sadece sakince sözlerin başlamasını bekliyoruz. Zülümlü bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu. Zülümlü bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye, cik cik cik çik ötüm giyir. ederken canlandı, ellerim bak boş kaldı. Kırkır ederken canlandı, ellerim bak boş kaldı. Tabii. Şarkı tek kanalla kaydedildiği için Bu şarkı çift kanallı değilmiş maalesef. Tek kanallı kaydedildiği için Çok başarılı bir sonuç elde edemedik. E, alttan enstrümanın sesi Parazit olarak gelmeye devam ediyor sözlerde. Tornback açık Atoverray Atoverray Ultimate screen recorder for Windows. Etkinleştir. Bunda VocalRemover.org sitesinin en ufak bir kabağıtı yok. 542 metni aldılandı. En ufak bir kabağıtı yok değerli arkadaşlar. VocalRemover.org sitesinin bu olayda en ufak bir kabağıtı yoktur. Çünkü hani başarısız sonuç elde etmemizin nedeni şarkının tek kanallı kaydedilmiş olması. Geçenki videoda açıklamıştım. İşte birinci kanalda enstrümanın sesi, ikinci kanalda söyleyen Kişinin sesi, sanatçının sesi. Ee, ayrı ayrı kanallardan geldiği zaman enstrümental yapmak veya sadece vokal yapmak çok başarılı sonuçlar veriyor. Ama e, tek kanallı olduğu zaman ses yani e, sadece bir kanaldan hem enstrümanın hem sanatçının sesi geldiği zaman maalesef ne yaparsak yapalım. Enstrümanın sesi kesiliyor mu? Kısmen kesiliyor. Evet. Ama aradan böyle parazit şeklinde devam ediyor. He, ne olur? Ee, bu şarkı çift kanallı kaydedilmiş olsaydı şayet ilk videoda anlattığım gibi. Bu konuyla alakalı çektiğim ilk videoda anlattığım gibi. Atıyorum birinci kanalda enstrümanın sesi var. İkinci kanalda söyleyen sanatçının sesi var. Ee, biz bunun vokalini çıkardığımız zaman ee, birinci kanal iptal olur yani Vocalmor.org sitesi birinci kanalı kapatır geriye tek bir kanal kalır O da ikinci kanal ee, ikinci kanalda sadece sanatçının sesi olduğu için şarkının e, vokali çıkartılmış olur. Hani artık şarkı tek kanallı olur. Ama en azından birinci kanal kapatılıp da sadece ikinci kanal kaldığı için e, vokal çıkarma işleminde daha başarılı sonuç elde ederiz. Ama maalesef bu şarkı ayrı ayrı çift kanallı değil de tek kanallı kaydedildiği için yani söyleyen kişinin sesi ayrı kanaldan, müziğin sesi ayrı kanaldan gelmediği için Tek kanalla kaydedildiği ve hem müziğin hem de söyleyen kişinin sesi tek bir kanaldan geldiği için bu şarkıda pek bir başarı sağlayamadık arkadaşlar. Dur dur. Ama Vocalremover.org sitesi gerçekten bu konuda çok başarılı. Yeter ki e, enstrümantalini çıkaracağımız veya vokalini çıkaracağımız şarkı çift kanallı kaydedilmiş olsun. Yani söyleyen sanatçının sesi atıyorum ikinci kanaldan enstrümanın sesi birinci kanaldan gelsin. Yeter ki bu şekilde iki, çift kanallı kaydedilmiş olsun. O zaman vocali.remover.org isimli web sitesi oldukça başarılı sonuçlar veriyor. %90 hatta %95 oranında şarkıyı sadece vokal veya sadece instrumental yapabiliyor. Eğer vokalini veya instrumentalini çıkarmak istediğimiz şarkı çift kanallı kaydedildiyse. Ama yok. Eğer tek kanallı kaydedildiyse çok başarılı bir sonuç alamıyoruz. Instrumental yaptığımızda vokallerin sesleri Alttan parazit olarak gelmeye devam ediyor. Vokal yaptığımızda alttaki enstrümanların sesi parazit olarak gelebiliyor. Ee, ama bizim vokalini veya enstrumentalini çıkarmak istediğimiz şarkı çift kanallı kaydedildiyse şayet vokal çıkarma ya da enstrumental çıkarma konusunda Vocalremover.org isimli web sitesi %95 oranında başarı göstererek kaliteli bir içerik sunuyor bizlere. Bugünkü içeriğimizde bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle. Dur, dur. İçin iki kez dokunun.